Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Normalde yine diyor e, her ayda bir tane video gelecek demiştim. Ama biliyorsunuz ki görüntüye bağlı ve aboneye bağlı olarak ekstra videolar gelebilir demiştim. Ancak bu videoyu çekme sebebim ikisi de değil. Bu videoyu çekme sebebim e, biliyorsunuz ki eğer duyurular videosunu izlediyseniz açıklama kısmında demiştim ki Brawl Stars ve Clash Royale ile ilgili videolar da devam edecek demiştim. Ve bugün sizlerle beraber Brawl da biliyorsunuz ki Brawl Talk yayınlandı. Onu anlatacağım ama sır onu anlatmakla kalmayacağım. Ayrıca Brawl Talk'un içerisinde bir küçük detayla yeni Brawl Talk'un tarihini de söylediler. Yani tarih değil de ayını söylediler diyebiliriz. Onu da söyleyeyim. İsterseniz hemen başlayalım. Evet ilk olarak bu sezonun teması hediye dükkanı olacak. Ee, ben daha değişik bir şey bekliyordum. Korku teması falan bekliyordum. Ama hediye dükkanı olacakmış. Ve Proofest'te bulabileceğiniz yeni kromatik savaşçımız Collect hediye dükkanında çalışan bir kasiyermiş. Acaba Piper ve Spike'nin büyük hayranıymış. Saldırısına gelirsek cidden çok e, değişik bir saldırı, hiç denenmemiş bir mekanikmiş. Eğer düşmanın canı fazlaysa fazla hasar verirken azsa düşük hasar veriyor. Bir kromatik savaşçıya göre iyi bir şey. Şöyle bir olayı da var. Tek veya çift hesaplaşmada biliyorsunuz ki kutular var. Onlara verdiği hasar hep sabitmiş. Yani onlara verdiği hasar değişmiyor. Yani asıl hasarı. Kutuya verdiği hasar olacak. Süper saldırısı ise biraz Daryl'a benziyor. Nasıl benziyor derseniz. Süper saldırısında önce ileri doğru atılıyor. Sonra başlangıç noktasına geri dönüyor. Yoluna çıkan şeylere de büyük bir hasar verdiği söyleniyor. Onun dışında ise Brawl Pass'in yeni teması da. Hoş geldiniz Star Park olacakmış. ve Pro Pass yani ücretli kısmında yine bize iki tane skin verecek. Bunlardan biri Pogo Star Diğeri de Collector'nin skini olan kötü kolek. Yani iyi mi olduğu derseniz tabii ki iyi oldu. Ben dediğim gibi bu sezonu alacağım. Çünkü yani fazla savaşçı beğenmesem de skinler gayet iyi kaçırmak istemem onları. Ayrıca bu sezonun süresi de diğer sezonunkiyle aynı. Yani şu an bulunduğumuz sezonunkiyle aynı. Ve artık ücretsiz pesin sonunda pin paketleri verecekmiş. Bu cidden iyi oldu. Cidden çok iyi düşünmüşler. Yani 50 taş bu da bayağı fazla. Ama artık ücretsiz PES yolunun sonunda bulabileceğiz bunlardan bir tane. Yani kısaca bu PES'i toparlarsa gayet iyi. Sadece ben bunun savaşçısı beğenmedim. Ve biliyorsunuz temamız hediye dükkanı olduğu için hediye dükkanının da kendisi de geliyor. Ve tabi ki hediye dükkanı skinlerimiz var. Skinleri anlatmak gerekirse en başta Şekerci Sandy, Super Iron Names ve maskeli Spike var. Ancak maskeli Spike'ın her doğduğunda maskesi değişiyor. 8 bit olabiliyor, cold olabiliyor ve el primo olabiliyor. Bu üçü arasında her doğduğunda maske değiştiriyor. Tabii ki aklımda bir soru var. O da bu hediye dükkanı skinlerini veya hediye dükkanında olacak şeyleri biz neyle alacağız? Taşla mı alacağız? Yıldız puanı ile mi? Yoksa yeni bir şey mi çıkar? İşte ben bunu çok merak ediyorum ve sanırım yakında öğreneceğiz yani güncelleme öğreniriz diye düşünüyorum bence yeni skin olarak Astronos Road gelecek ben cidden iyi olduğunu düşünüyorum görünüşü tam çok iyi bence 80 taş ve üzerinde olabilecek ve yıldız puanlarıyla alabileceğimiz bir skin de geldi sonunda Atomic El Primo geldi bence yani El Primo biraz gereksiz olmuş yani sadece dışını bildiğin yeşile boyamışlar. O yüzden fazla sevdiğimi söyleyemem. Ama yere de gelmesi iyi oldu. Çünkü uzun zamandır yıldız puanlarıyla alabileceğimiz bir skin falan gelmiyordu. Bu da gelmiş oldu. Yani hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Sadece eğitim araşısı değişti. Star Park temalı bir eğitim mağarası geldi geldiğinde siz de görebilirsiniz. Ben önceden bir gördüm Hani bro da gösterdiler. işte yayın tam orası anlatılar baktan söz edilen bir yayın geldi. Yani oraları çok anlatmayacağım çünkü bir şey yok oraların normal Park'ı anlatıyor. böyle bir olayı var O da eğer Google'a veya başka bir yere sanırım. Yani ben girdiğimde olmuştu ama sizde olacak mı bilmiyorum? Ama normalde oluyor. Star Park yazdığınızda Cidlem öyle bir siteye yönlendiriyor. Siz de bakabilirsiniz. Hala duruyor mu bilmiyorum. Ama ben öncesinde girip bakmıştım. Neden, hala neden böyle bir şey yaptıklarını Cidlem bilmiyorum. Ama biz devam edelim. Sonrasında işte Pro Talk devam etti. Ve bir özelliği daha açıklandı. Artık botları kapatabiliriz. Bu çok iyi oldu. Neden iyi oldu? İşte mesela iki arkadaş dostluk maçına giriyoruz. Yani yani botlar cidden işi zorlaştırdığı için vs atabileceğiz yani iki kişi savaşabileceğiz bunu cidden çok beğendim ee, iyi olduğunu söyleyebilirim acaba maç sonu ekranı da değişti yeni maç sonu ekranını şu anda görüyorsunuzdur. Bence o da iyi olmuş ama eskisi de yani idare ediyordu diyebiliriz. Ve Brawl Stars'ın yeni güncelleme ekranı belli oldu. Şu an benim videonun kapağında da görüyorsunuzdur. Buraya da ayrıyetten koyacağım. Ve gelelim en büyük e, gizeme. Brawl Talk'un tarihini nasıl buldum derseniz bu şekilde buldum. Videonun son kısmına bakarsanız Ekim'de görüşürüz diyordu. Yani buna göre Ekim'de bir Brawl Talk olacak. Biliyorsunuz ki bu zaten videonun başında da demişlerdi. Browtalk'un başında da demişlerdi. Mini bir güncelleme olacağını söylemişlerdi. İşte devamı da muhtemelen Ekim ayında gelecek. Dediğim gibi kendi izle gidip bakabilirsiniz. Yeden söylüyorum Browtalk'un sonunda Ekim ayında görüşürüz diyor. Buna göre Ekim ayında bir tane daha Browtalk yayınlanacak. Ve bu da sanıyorum ki Eylül ayı güncellemesinin devamı olacak. Yani ben böyle bekliyorum, kesin bir şey değil tabii ki. Ama yani böyle bir bir şey söylediklerine göre Ekim ayında bruto ulke olmasa bile bir şey geleceğini düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, videom bu kadar da. Umarım beğenmiştirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.